13-19 Şubat haftası sevgili Boğa yükselen ve Ay Burcu Boğa olan güzel takipçilerim. Evet sizin hayatınızda özellikle bu hafta disiplin içerisinde olacağınız iş evraklarımız, yoğun koşturmalar ve sizi mutlu edecek yeni anlaşmalar size ayrı bir keyif verecek. Devletle alakalı uzun süredir başvurunuz ya da bu noktayla ilgili hedef noktanız varsa... Bu konularınızla ilgili de güzel müracaatlarla ilgili haberler size olumlu evrede söz konusu gözüküyor. Eğer bir iş başvurunuz varsa 17 Şubat itibariyle iş başvurunuzun haberi sizin hanenize uğurlu ve bereketli şekilde gerçekleşecek ve bu da sizi mutlu edecek. Çok yoğun kalabalık kurumsal alanda çalışıyorsanız finans ve muhasebe, insan kaynakları, alım-satım, ihracat işlerinizin daha yoğunlaşacağı ve yeni bir kural ve yeni bir disipline gireceksiniz. Bu noktada kendi daha başarılı şekilde ifade etmek için kolay bir noktaya geçiş sağlıyorsunuz. Evet yorucu olabilir ama sizin eksik olduğunuz ve burada olmamam gerektiğiniz noktayı daha net şekilde görerek kendi yolunuzu aydınlığa kavuşturacaksınız. Özellikle 19 ve 18 Şubat arasında iş gereği gideceğimiz seyahatler bizim olumlu konuşmalar ve yeni girişimler, yeni oluşmalar ve gideceğimiz noktada birçok insan sizi destekleyecek. Alternatif iş teklifleri ya da hayatınızla ilgili olmasını istediğiniz şirketlerle ilgili de güzel diyor söz konusu olacak. Bu arada seminerler Toplantılar ya da bu toplantılar içerisinde enerjiniz çok yüksek olacak. Kendinizi birçok noktada ispatlayabilirsiniz. Özellikle devlette büyük alanda çalışıyorsanız, farklı bir yere taşık gitmek ya da yurt dışı ile alakalı bağ kurmak istiyorsanız bu konuda da başvurularınız olumsuz olarak gözükmüyor, gecikmeler olabilir, dikkat edin. Yalnız vizeniz, evrakla ilgili bazı sıkıntılarınız ya da pasaportunuz kaybedebilir, kimliğinizi kaybedebilirsiniz, evrak eksikliğiniz olabilir mümkün olduğu kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konular sizin hassas noktalarınız. Bu ara özellikle de masa değişimleri ile ilgili iş konusunda yer değişimi, bakın masa değişimi ilgili beklentilerinizde mart ortası daha olumlu süreç olacak. Bu hafta bunlarla ilgili olumlu enerjiler alacaksınız ama Mart ortası artık yeriniz, masanız, konumunuz o kadar rahat bir şekilde belirlenmiş olacak ki hiç korkmanıza gerek yok. Hani deniz ya dünya üstüme üstüme geliyor. Yani benim arkamda kimsem yok. Tek başıma mücadele ettim. Artık tek başına olmak değil de birinin hani senin arkandayım diyen bir enerjiyi hissetmek istiyorsunuz. Sizin muhteşem Rabbimiz var. Rabbiniz sizin her zaman sağınızda solunuzda. O gücü Rabbimle yaşayın. Çünkü başarı ve odak her noktada sizin için aydınlık olacak. Unutmayın ki 19 Şubat'ta Güneş Balık Burcu'na geçişi var. 19 Şubat'ta yine Venüs plüton atmışlığı var. Bu da tutkulu duygular. Yani aşk isteyebilir, yeni ilişkiler enerjisine giriş sağlamak isteyebilirsiniz. Rahatsız olduğunuz insanla işbirliği yapmak isteyebileceğiniz konularda sizi fazlasıyla destekliyor. Bence bazen herkes hata yapabilir. Siz hataları öğreten bir insansınız. Mantıklı ve akıllı şekilde bağları düzelteceğiz. Özellikle de... <gülüyor> Miras konularımızın daha yoğun olacağı, anneanne, babaanne köklerimizle alakalı yaşanacak miras tartışmaları hanede uyarı olarak veriyor. Dikkatli olmanızı istiyorum. Bu dönem özellikle evlilik tarafta kararı verip evlilik tarih gün belirleyen sanki Şubat ortası, Şubat sonu ya da yarın evlilik yapacakmış gibi gününüzü bekliyorsunuz. Bu da size uğurlu ve bereketli gelecek. Çalışan çiftlerimizle alakalı özellikle girişimci ve birçoklarımızın e, Yatırımcı ruhunuz, kendi işinizi, kendi sisteminizi kurmak istiyorsunuz, acele ediyorsunuz, biraz daha burada pekişmeniz lazım, özgüveninizi yaşadığınız bazı krizleri atlatmak lazım. Devletten kurumsalla ilgili bağlantılar yaşamak istiyorsanız daha mücadeleye devam çünkü bazı konularda fırsatlar size doğru uyarmıyor yerinizi kaybetmemeniz gerektiğini uyarıyor diyorum. Evet bu ara sevgili gençler kendi içinizde espiritüel yönünüz, eğlence ruhunuz çok ön planda. Eğitim hakimiyetinize daha çok fazla sımsıkı sarılmanız lazım. Notlarda hafif bir gerileme başladı. Düzeltin diyorum dedim bile. Evet ilişki konusunda kendinizle barışık olmayan ve bir türlü bu konuda kalbim geçmişle ait noktada yaşıyor ve ısınamıyorum diyorsanız haklısınız ama yeni ilişkiler bu süreç için mesela 15 Şubat'ta venüs Neptün kavuşumu, yeni ilişkiler, yeni oluşum ve çevreyle alakalı sizi çok mutlu edecek gelişmeleri sunuyor. Biraz daha gözünüzü dört açarak, kendinizi biraz özgüveninizi, kendinizi beğenmediğiniz noktaları şifalandırarak bir enerji avranıza değiştirebilirsiniz diyorum. Ama unutmayın ki bu ara evlilik... Konuları yoğun olanlarda söz, nişan, aile tanışması, kutlamalar yoğun bir şekilde ilerleyecek ve sizi mutlu edecek olaylara da şahit olacağınız gözüküyor. Bir de bu ara yeni tanışanlar için, hani ben iki hafta oldu, bir hafta oldu tanış şans verin çok doğru ve keyifli bir insan. Size şifa gibi gelecek ama ani ev değişikliği fikriniz varken araç değişimi yapacaksınız. Ama evinizin de enerjisi size çok fazla yıpratıyor ama araca da çocuklar ve kendi ve iş gereği ihtiyacınız var. Hak veriyorum ama Nisan ve Mayıs'a kadar da bu ev işimiz tekrar gündemde olacak. Şimdiden ev aramamayı unutmayın. Aramaya devam edin ki ev kapınızı tez ve doğru zamanda bulmanızı istiyorum. Ailede özellikle baba, amca, dayı, soylarımızla ilgili... Biraz sağlık problemlerinden kaynaklı sıkıntılar söz konusu olabilir. Özellikle ufak tefek operasyonlarda tedirginlikler yaşayabilirsiniz. Ve iş gereği izin almanız gerekiyor olabilir. Evet ama sağlıklı bir şekilde düzenimize geri döneceğiz. Sevgili ev hanımlar özellikle bu ara kendinizle alakalı eşinizin ailesi, çevresi derken kilo aldığınız vücut enerjinizin iyileşmeye, sıkılaşmaya ihtiyacı var. Çocukların derdi sizin Başkalarının dert edilmekten kendi bedeninizi iyileştiremediniz. Hadi artık kendi bedeninize, kendi ruhunuza iyi bakmanız lazım. Evet burada özellikle yapmamız gereken çocuklarımızın dolapları, çalışma masası ve dağınık evresi ve hijyen temizliği ön planda sanki bir kış mevsimi temizliği hanenizde gözüküyor. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bu arada da eşinizin kendi ailesiyle ilgili bazı konular biraz bizi yıpratabilir. Eşinize destek olmanızı istiyorum. Boşanmayla alakalı gündemimiz bazı boğa burçlarında geçerli. Sadece zamana bıraktınız ve bu konuda ertelenmesini isteyen bazı hanımlar var. Boşanmak istemiyorum. Mücadele edin, hak sizin için aydınlığa kavuşacak. Bu ara bir de aldatılma korkusu, aldatılma enerjisi olabilir içsel dünyanızda. Şu an öyle bir kriz yok. Gökyüzüne böyle bir enerji lütfen içmenizi istemiyorum. Ama şu var, bu ara yazma kapaliyetiniz, yetenekleriniz ve bunlarla ilgili ufak tefek kurslar ararak enerjinizi değiştirebilirsiniz. Sağlık olarak diş eti iltihaplarımız, kulak-burun alerjimiz ön planda dikkatli olunuz. Sevgili Başak ve yükselen ve ay burcu Başak olan takipçilerim Nasılsınız güzel ve uğurlu ve ışık dolu bir hafta olsun. Hızlarınız, işleriniz hızlı ve seri şekilde aksın gitsin. Kalbinizdeki sevgiyi çok doğru ifade ederek yürüyüp gidin istiyorum. Unutmayın ki sizin hayatınızda değişecek işle ilgili uzun süredir konumunuzla ilgili rahatsız olduğunuz ve merak ettiğiniz konularda bir rahatlığımız evrede. Ve yapmak istediğimiz yeni işle ilgili başvurularımızla ilgili adım atın ve buradan olumlu cevap alacaksınız. Şirketinizle alakalı yaşadığınız krizler yavaş yavaş düzelmeye başlıyor. Ve buradaki enerjide kendinizi daha sakin tutmanızı öneriyorum. İnsan kaynakları, alım-satım, mühendislik ya da elektronik alanlarda çalışanlar için güzel yer değişimleriniz ve fırsatlar ve gelecek teklifleri gözden geçirmenizi istiyorum. Çünkü bu noktada da güzel teklifiniz var ama gideceğiniz noktada hem maaş hem para konusunda daha rahat bir evde sağlayacaksınız. Yurt dışı ile ilgili iş gereği seyahatlerimiz çok yoğun gözüküyor. Daha sağlıksal anlamda vücut evremize dikkat edeceğiz. Çünkü sizin vücut, hani bağırsak enfeksiyonlarımız, vücut direncimizin biraz düştüğüyle alakalı seyahatlerde hasta olup gelmenizi istemiyorum. Özellikle de iş alanında kendi işinizi yapıyorsanız ve buradaki enerjiden bazı rahatsızlıklarınız varsa ufak tefek dokunuşlarla buranın enerjisini değiştireceksiniz. Bu ara hayal dünyanız, ruhunuz geçmiş, gelecek ve korkularınızla yüzleşip bu noktalarının gerçek adımlarını atacaksınız. Ve kendinize ait mutlu alanları daha genişletme evresi. Yani ne demektir bu? Kendinizi sevmek, değer vermek, önemsenmeyi gösteriyor ve hayatınızdaki problemleri bilerek artık Bilmeden değil, bilerek adım atarak yönünüzü belirleyeceksiniz. Devletle alakalı bir fikriniz varsa, 18 Şubat'ta Merkür, Jüpiter 60'lı var. Bu konuda girişimleriniz, yapmak istediğiniz başvurularınız olumlu gözüküyor. Özellikle özel sektör ve büyük şirketlerle ilgili iş başvurularınızla ilgili 16 Şubat'ta Güneş-Satürn kavuşumu işinizle alakalı oluşması gereken fırsatları yeni kapılar sizi daha kolay şekilde hakimiyet yapacak ve göz görünürlük hakimiyetiniz var bu konuyu da gözden geçirelim ekip arkadaşınızla kadınlarla yoğun çalışıyorsanız özellikle sarışın olan kişilere dikkat edeceksiniz bu konuda sizinle ilgili dedikodular hat safhada dikkatli olun diyorum eğer ki kardeş, kuzen, yakın akrabalarla iş bağlantınız varsa sosyal ağlarda daha fazla kendinizi ispatlayacağınız, işinizle ilgili odaklanacağınız noktada fırsat kapıları daha yoğun insanlarla iletişim kurarak işi ve parasal yönümüzü daha aydınlığa edeceğiz. Eğer ki küçücük bir e, kuaför salonunuz varsa bu ara işlerin çok yoğunluğu ve isminizle ilgili buraya gelen insanlar daha yoğun bir şekilde güç kazandıracak. Toprak almak, toprak satmakla alakalı noktada özellikle 19 Şubat'ta Güneş Balık Burcu seriyle birlikte en azından Koç Burcu geçişine, Güneş Koç Burcu geçişinde toprak alımını yaparsanız daha sağlıklı olacağını gösteriyor. Unutmayın ki size de yeni gelecek teklifler hem ekonomik olarak hem güç olarak sizi rahatlatacak. Eğitim konularınız akademik kariyerle alakalı yapmak istediğiniz birçok noktada evet 19 Şubat'ta Venüs Pili tonu atmışlığı var. Bu da e, yarım kalınan hayatınızla ilgili gerçekleri görerek yarım olayları toparlayıp kendi yönünüzü daha sağlam bir şekilde oluşturacaksınız. Bora cilt bakımınız, saç bakımınız, e, vücutla epilasyonla alakalı randevularınız yoğun, hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Çalışan çiplerimizle alakalı noktada özellikle bu hafta en çok yorucu evraklar, koşturma toplantılar sizi kasvete ütebilir. Ve bu yüzden de kendinizi doğru ifade edemeyebilirsiniz. Ev içerisinde akşamüstü biraz daha sakin konuşarak her iki tarafın ulu, hani ılımlı enerjisini yaşamanız gerekiyor. Aynı şekilde sevgili gençler bu ara buğulu bakmanız enerjinizde aşk rüzgarları yoğun olacak. Çünkü Venüs Neptün arasındaki bazı karışıklıklar sizin yanlış görmenize sebep olabilir. Bu da eğitimimize yansıyabilir. Dikkatli olun diyorum. Evet uzun soluklu ilişkilerde güzel konuşmalar ilerlerken geçmiş ilişkiler hayatınıza lan diye oturacak. O yüzden ilişkide gereksiz kaoslara girebilirsiniz. Her iki tarafta kendini sakin ve mantıklı anlatmalı yoksa gereksiz ayrılıklara gidiyorsunuz. Geçmişinize ait birinin geri gelmesini istiyorsanız bu hafta bu konuda sürpriz haberler alacaksınız. Karar sizin ama uzun soluklu ilişkinizle ilgili tehdit uyarıları verdim. Sözlü ya da nişanlıysanız evlilik tarihinizi belirleyeceğiniz bir hafta. Bununla ilgili aileler yoğun bir tapuda koşuşacak. Bu da size iyi gelecek. Yalnız kavgalara açık bir haftadayız trafikte olabilir, yolda olabilir, ufak tefek kazaların yaratacağı sıkıntılar var. Mümkün olduğu kadar kimseyle tartışmayın. Aracınızla dikkatli gidin, otobüsünüzle dikkatli gidin, emniyet kemirinizi takmayı unutmayın istiyorum. Evli çiftlerimizle ilgili noktada da bu ara en çok önemli konu ne olabilir sizin hayatınızda? Eşinizin toprak ve eşinizin pasif davranışları yüzünden haklarını alamayacağı ile ilgili tartışmalarınız söz konusu olabilir. Eşiniz kötü bir insan değil. Kimse kırılsın istemiyor. Ama adaletli şekilde paylaşım da olmayacak. Siz bir avukat tutun, eşinizin arkasında durun diyorum. Bir de uzun süredir aynı bina içerisinde rahatsız olduğunuz komşularla tartışmalarınız olabilir. Bu hafta bunları da gözden geçirmemiz lazım. Evde ufak tefek değişimler söz konusu olsa da şu an buna ihtiyacınız yok. Belki çocuklar için battaniye, yorgan yenilenme gibi fikriniz olabilir yastıkları ile ilgili. Bu olumlu problem değil. Sağlık olarak dediğim gibi göz problemimiz olacak. Sinüzitle alakalı sıkıntılarımız olabilir ve mide asitlerimiz daha bizi mide bulanmamıza sebep yaratabilir. Bir de buzdolabı probleminiz var. Yeni buzdolabınız hayırlı olsun. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Evet oğlak yükselen ay burcu oğlak olan sevgili takipçilerim işinizle ilgili oluşacak beklediğiniz haberlerle ilgili biraz gecikmeler olabilir. Dijital alanlarda yaşayacağınız aksilikler finans hayatınıza sıkıntıya soksa da 16, 17, 18 arasında tekrar bu enerjinizin yoğun bir evrede olacağı ve sizi mutlu edecek haberlerle birlikte rahatı ereceğiniz gözüküyor. Ama çok yoğun toplantılar içerisinde oluşacaksınız. Girişimci enerjiniz, konuşma diksiyonunuz ve etraftaki herkesin size hayran bakması sizi nazarlara getirmesin. Mavi Giyin, bol bol enerjinizi mavi çeksin sizin bedeninizde şifa olsun diyorum. Merkür e, şüpiter 60'lığı gerçekleşecek. Yurt dışı seyahatleriniz şehir dışı seyahatlerinizde olumsuz bir şey olmayacak. Başararak gelmiş tekrar tekrar devam edeceğiniz seyahatlerinizde başarı noktanız var. Ama maaş ve parasal konuda kendinizi biraz daha güçlendirmek istiyorsanız 16 Şubat'ta Güneş Satürn kavuşumu e, girişimciliğinizin dışında parasal noktanızla ilgili yöneticiler patron, ekip arkadaşlarımızla da daha büyük sahneyi oluşturarak haklarımızı doğru şekilde ifade edeceğiz dedim diyorum bile. Kendi işinizi yapıyorsanız 19 Şubat'ta Venüs Plüton atmıştı. işinize daha sağlam karar, yeni projeler, yeni insanlar ararak, çevreyi genişlettirerek yerinizi markalaştırmaya doğru iteceksiniz. Bence bu doğru bir adım. Sadece odaklanıp kendinizin ne istediğinizi bildikten sonra size kimsenin zarar vermeyeceğini siz de biliyorsunuz. Mekan değişikliği, iş değişikliği fikri olan sevgili olaklar için evet yapabilirsiniz. Çünkü 16 Şubat'ta güneş Satürn kavuşumu iş yenilenmesi, taşınma bu konularımız için destekliyor. Ama doğru nokta, çünkü siz çok ara noktalar tercih ediyorsunuz. Biraz daha kenar ya da cadde alanlarına iş sisteminizi oturtursanız daha başarılı olacağınızı gösteriyor. 19 Şubat'ta Güneş Balık Burcu seyriyle birlikte sizin uyku probleminizin biteceği ama rüya ve boşluklar içerisinde rüyalar görerek dağınık uyanacağınızı gösterir. O yüzden biraz daha ana çayı ada çayı, e, ıhlamur içerek uyumanız sizin vücut enerjinizin de gevşemesi de yardımcı olacak. İlişkiler konusunda atıp tutma dönemi bitiyor. Doğru insanın elini tutma, hayat arkadaşınızla yaşamayacağınız yolculuk size uzun soluklu mutluluğu gösteriyor. Bitirmeye çalıştığınız ve bitemeyen ilişkileri bu hafta hepsini çözeceksiniz. Kalp artık paraya odaklanacak, işe odaklanacak, mutluluğa odaklanacak. Sizi yoracak her şey artık geride kalıyor. Ama sizin en büyük sorun aile. Çocukluğumuzdaki travmalar, kendinize ait yaşadığınız karmaşıklıklar özellikle Güneş Balık Burcu serinde bunlar da çok fazla tetikleyecek sizi. Bu konuda yoga yaparak, meditasyon yaparak şifalanabilirsiniz. İçinizdeki kindarlık ortaklı işlerde sert tepki yap yapabilir. Mesela ortağınıza sinir oluyorsunuz ama sahte gülümsemek zordasınız. Çünkü onunla fikir uyuşmazlığımız var ama iş devam etsin diye birbirinize kahkaha atıyorsunuz. Ortaklığı bir an önce bitirmeniz lazım. Yoksa her iki şirket de yanlış batırmaya doğru gidiyorsunuz. Ya da buraya yeni bir ortak alarak siz iletişimi kenara atmanız lazım. Yurt dışı ile ilgili bazı seyahatlerimiz var. Bunları doğru geç gerçekleştirmeniz lazım. Çünkü orayla ilgili vatandaşlık burayla ilgili başvurularınızda olumluğunuzda bir nokta yok özellikle kız çocuğunuz varsa ya da siz bir kadınsanız 20 19-25 yaş arasındaysanız yurtdışı ile ilgili bağlantılarımızda herhangi bir sorun yok 15 Şubat'ta Venüs Neptün kavuşumu sizin Gideceğiniz yurt dışı seyahatlerinizde çok güzel değişecek ve kalıcı projeler içerisinde olacağınızı gösteriyor çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu ara daha sakin, daha özverili iş evremiz ama maaşınızda ekstra kazançlarınız var. Hayırlı olsun. Sevgili gençler biraz daha kendi edebiyat yönünüz, matematik yönünüzü güçlendirmeniz lazım. Orada hatalar ve orada puanlarınız azalıyor. Bunların üstüne giderek gerekiyorsa kurs alarak bu enerjiyi değiştirmeniz lazım dedim. Evet ilişkilerde güzel evreler Doğru insanı bulma evreniz, bitmesi gereken ilişkileri, karar verme evresi. Ama bundan 5 sene ya da 5 önce yaşadığınız ilişki için göz yaşı döken... Sevgili oğlaklar için şunu demek istiyorum. Ya bıkmadım artık ağlamaktan. Çünkü çok güzel seni Rabbim güzel bir insanla tanıştırıyor. Aracı var burada. Aracıları gözden geçirir, fırsat ver. Kendine bu noktada güvenirsen seni çok sevecek, senden çok sevecek bir insan olacak. Şans ver. Çocuk, ya da çocuklarınızla ilgili yatırım konusu olan sevgili oğlaklar için bu dönem değil, Mart ayı itibariyle yatırımlarla ilgili net karar vererek buradaki eksiklikleri tamamlayacaksınız. Boşanma, ayrılık kararı verenlerde hane, yeni bir nokta, aile taşınması, aileye gitme gibi kararlarda netiz ama çocuklar bu konuda çok mutsuz. Bence ailece bir ilişki terapisine giderek hem çocukları alıştırarak hem de kendinizi alıştırarak bu vedayı yapmanız lazım. Ani kararla çocukları depresyona sokabilirsiniz. Evliliği iyi gidenler için de güzel bir ev anahtarı müjdesi. Bununla ilgili beklediğiniz miras konularında güzel haberler alarak nerede ev almayı hayal edeceğimiz başlangıçlar, bakmalar hayatımıza gidecek. Doğru ev size uğurlu gelsin isterim efendim. Yani siz bunları başlayacaksınız bakmaya. Esenler mi? Hakkari mi? Van mı? Diyarbakır mı? Rize mi? Yani yerinizi belirteceksiniz. Ona göre doğru noktayı bulacaksınız. Bir de eşinizin çok geç gelmesi eve ve sorumsuz olan sevgili ev hanımlarının kocasına sesleniyorum. Eşiniz sizi evden koyacak bilginiz olsun diyorum ve çocuklar da sizi özlüyor. Yani bu çocuklar uyduktan sonra eve geliyorsun. Artık evde tam olman lazım. Çocuklara da günah, karına da güzel günah düzenine de günah diyorum. Bir de eşinizde bazı bağımlılıklar söz konusu olabilir. Bu bağımlılıklar için eşinizin birebir tedavi olması lazım. Sağlık olarak özellikle genizeti, sinüziti ve nodüllerimize dikkat etmemiz lazım. Hoşçakalın, mutlu olun efendim.